Arkadaşlar merhaba, İktidar tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir aradan sonra e, tekrar beraberiz. Bugün sizler için 5 tane maç analizim var, 2 tane kuponum var. Kuponlarım 4.19 ve 2.79 orandan oluşuyor. Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirin, aklınıza yatmıyorsa... Hiçbir şekilde değerlendirmeyin arkadaşlar. Bu bir tahmindir. Tahminin garantisi yok. Hiçbir maçın garantisi yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Biz maçlarımızı analiz yapıyoruz. Varsa şansımız zaten gelecektir. Çünkü bu pandemi sürecinde hiç ummadığımız sonuçlar çıkabiliyor maalesef. Ya da e, istedikleri gibi bitirebiliyorlar maçları. Öyle söyleyeyim. Bugün bültende bulunan birkaç maçı seçtim arkadaşlar. Kontrol ettim. Analizlerini yaptık. İnşallah güzel bir şeyler yakalarız. Hep beraber. E, yani çalışmalarımız hep kazanmaya yönelik. Ama bazen de olmayabiliyor. Şu an için 2-3 gol üzerinde çok çalışıyorum. Çok yoğunlaştım. Biraz ara verdim videolara. 2-3 gündür video yayınlamadım. Onların üzerinde çalışıyorum. İnşallah başarılı sonuçlar alırız. <gülüyor> Hafta sonuna güzel bir şekilde gireriz. Hafta sonunda çok çok yüksek oranlı kuponum olacak. Böyle nasıl söyleyeyim size 20 maçlık. Bir kombin hazırlayacağım. Yani ufak atacağız. 3 lira 5 lira atacağız. Güzel bir meblağ yakalamaya çalışacağız inşallah. Evet maçlarımıza geçelim. İlk maçımız İtalya seri C'den Alexandria Como 1907 Bu maçla ilgili yaptığımız tahminler arkadaşlar, analizler, çalışmalar, maçın 2-3 gol aralığında kalacağını söylüyor bize oranlar. <gülüyor> Tekrar kontrol edelim. Evet arkadaşlar 2-3 gol aralığında kalacak bir maç. Diliyen bu maçın bir buçuk üstünü de alabilir. Çünkü 2-3 gol aralığında kalacak maçlar genelde bir buçuk üstü garantidir. Yani garanti demeyeyim %80-90 geliyor. Bir buçuk üst oranı 1.25 diliyen bunu değerlendirebilir mesela. İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Çek Cumhuriyeti 1. Liginden Banik-Ostrova-Slovaçka maçı. Yine maçımız 2-3 gol aralığında kalacak bir maç arkadaşlar. Ve Dilyen bu maçın da 1.5 üstünü alabilir. Ama bizim tercihimiz 2-3 gol. Yani 4 gol çıkmaz diye düşünüyoruz bu maçta. Tabii ki e, sizler de bir kontrol edin. Gözden geçirin. Evet. 2-3 gol arkadaşlar. Yani oranlarımız onu gösteriyor. Bu maçın 1.5 üstünü de alabilirsiniz. 1.5 yani üstüne de güveniyorum ben. 1.5 üst oranı. 1.30 fena oran sayılmıyor. Yani bazı kanallar gibi 4.5-5.5 altını alın demiyoruz. 4.5 alt oran bile açmıyor adam. 3.5 altını alsanız 1.12 Ben 1.5 üstünü diyorum. Veya 2-3 gol. Tabi benim tercihim 2-3 golden yana siz nasıl değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. İlk kuponumuzu verelim arkadaşlar. 2.79 oranlık kuponumuz. İlk maçımız Bunny-Ostro başka. 2-3 gol. İngiltere Şams Ligi'nden Nottingham-Mittlesburg maçına 1.5 üst düşünüyoruz. Ve Birmingham Preston maçı bir buçuk üst. Üçüncü maçımız. Güney Afrika Premier Lig'den Orlan Pirat. Gold Arrow maçı. Yine bu maça yaptığımız analizler. Maçın 2-3 golda kalacağı yönünde arkadaşlar. 2-3 gol oranı 1.65 değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Dileyen bu maçın 1.5 üstünü de alabilir. Öyle söyleyeyim. Ama ideal tercihimiz 2-3 golden yana olsun. Evet ikinci kuponumuzu verelim. 4.19 orandan oluşuyor. Hatayspor Yeni Malatya, ev bir buçuk üst arkadaşlar. Ve İspanyalı Liga'dan saat 21'de başlayacak maç, Getafe-Huezko maçına yine ev bir buçuk üst. İsterse 5 tane yesin ama 2 tane golümüzü atsın. Taraf basine hiç girmeyin. Kesinlikle taraf bahsini önermiyorum sizlere. Çünkü çok değişik sonuçlar çıkıyor, çıkabiliyor, çıkarabiliyorlar. Öyle söyleyelim. Kesinlikle taraf bahsine yönelmeyin. Takım gollerine yönelin arkadaşlar. Takım golleri. Karşılıklı gollere yönelin. Ve üst, alt o şekilde Değerlendirme yapabilirsiniz. Evet, analizin bir sonraki maçı arkadaşlar. İngiltere Şampiyonluk Liginden Birmingham Preston maçı bir buçuk üst, bir buçuk üst oranı bir otuz olması lazım. Evet, bir otuz. Hani iki takım da gol atabilir ama ben bir buçuk üstünü aldım kim atarsa atsın maç 2-0'da kalsın veya 1 de kalsın benim için önemli olan iki golün çıkması ve çıkacağını umuyorum bu maçta. Bazen taraf bahsine yöneliyorsunuz taraf bahsi çok çok yanıltıyor. Özellikle büyük takımlar. Mesela bugün bülten de bulunan Galatasaray maçını almadım ben. Aslında bir buçuk alacaktım. Şöyle göstereyim. Takım golünün bir buçuk üstünü alacaktım ama açmıyorlar arkadaşlar. Başka sitelerden oynayan arkadaşlar varsa bir buçuk üstünü alabilir Galatasaray'ın. 1.70 oranı olması lazım. Bir 60 1 70 oranın olması lazım. E bu maçın iki buçuk üstüne de gidemedim. E çünkü Denizli'nin gol atıp atmayacağı biraz muamma. O yüzden bu maça hiç bulaşmadım. Bir 32 5 bir bakalım. 132 32 4 25 5. Evet maç üste gidecek. 2'den de olabilir bu maç. Ama e, oranlar şöyle göstereyim arkadaşlar. Sürekli oynadığı için maalesef e, alamıyoruz bu tahmini. <gülüyor> Ama dileyen iki 2.5 üstünü değerlendirebilir bu maçın. Galatasaray tek başına 3 gol bulacağını Bilmiyorum artık yani maçlar nasıl biter. kestiremiyorsunuz. Yani o yüzden o maça hiç bulaşmadım ve son maçımızı verelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Brezilya Seri A'dan Botafogo, Botafogo Atletico Goiense maçı. Yine bu maça ben 1,5 üst aldım. 1,5 üst oranı 1,30. Aklınıza yatıyorsa kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Kupon şansımız bol olsun arkadaşlar. İnşallah bugün yazdığımız gibi gelir yanıltmaz. Herkes kazanır. Hep beraber kazanırız. Herkese bol şans, bol kazançlar.